Merhaba Mutlu İkici, ben Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki yeni satılık portföylerimizdeyiz. Bir giriş dubleksimiz var, bir de üst dubleksimiz var. Giriş dubleksimiz 135 metrekare 2 artı birden oluşan, toprağa gömülü olmayan bir dairemiz var. Üst dubleksimizde 4 artı 1, 165 metrekareden oluşan, aşağıda iki oda bir salon, yukarıda da iki oda teras ve banyosu bulunan bir daire. İsterseniz buyurun ayrıntılı bir şekilde beraber gezelim.